Bulutsuz bir günde bir insanın görüş mesafesi ve 1225 kök a bölü 1000 formülüyle hesaplanıyor. Ve görüş mesafesi a da yükseklik. Eğer Ceren 150 metre uzağı görebiliyorsa yerden ne kadar yüksekte durmaktadır. Çok güzel. Bulutsuz bir günde bir insanın görüş mesafesini v eşittir parantez içinde 1225 çarpı kök a bölü 1000 formülüyle hesaplıyormuşuz. V eşittir görüş mesafesi, görüş mesafesi metre cinsinden ve a da yükseklik. Ceren'in 150 metre görüş mesafesi olduğu söylenmiş. O zaman bu onun görüş mesafesi yani v'dir. Yerden ne kadar yüksekte durmaktadır diye sorulmuş. Yani bizden yükseklik isteniyor. Bu a'dır. a'nın kaç olduğunu bilmiyoruz. Yani a'yı bulacağız. Görüş mesafesinin 150 metre olduğunu biliyoruz. a'nın kaç olduğunu bulacağız. Bu formülde görüş mesafesine bir yükseklik fonksiyonu, yüksekliğin bir fonksiyonu olarak bakabiliriz. Görüş mesafesinin kaç olduğunu biliyoruz. 150 metre. v eşittir 150 metre. O zaman diyebiliriz ki v ya da 150 metre eşittir. 1225 çarpı kök a bölü 1000. a yerden yükseklik. Şimdi eşitliğin iki tarafında çarpalım. Buradaki köklü ifadeyi yalnız bırakmalıyız. Böylece değerini bulabiliriz. Eşitliğin iki tarafında 1000 bölü 1225 ile çarpabiliriz. 1000 bölü 1225. Sola doğru biraz kayalım. 1000 bölü 1225. Bunun tek amacı kök a ifadesini yalnız bırakmak. Bu bin buradaki bin'i götürür. Bu, bu 1225 de bu 1225'i götürür. Ben genelde bulmaya çalıştığım ifadeyi sola yazmayı seviyorum. O yüzden buraya yazalım. Bunları da diğer tarafa yazayım. Kök a eşittir buradaki tüm bu kısım, tüm bu kısım. Kök a eşittir bin çarpı 150 bölü 1225. Burada bir sadeleştirme yapabilirmişiz gibi görünüyor. Bana bu sayıların ikisi de 25'e bölünebilir. Buradaki sayı 150, 25 çarpı 6'dır, değil mi? Bunu yazalım. Bu 25 çarpı 6 dedik. Peki buradaki sayı nedir? Bu da 25 çarpı, bakalım 12 çarpı 4, 48. Bir tane daha olacak. Eğer doğru hesapladıysam 25 çarpı 49. Hemen sağlamasını yapalım. 49 çarpı 25 diyelim. 9 kere 5, 45. 4 kere 5, 20. Artı 4, 24. Bundan kurtulduk. 0 koyalım. 2 kere 9, 18. Elde var 1. 2 kere 4, 8. Bir daha, 9. 5 iniyor. 12 iniyor. Evet, 1225. O zaman bu 25 çarpı 49. Bu 25 çarpı 6. 1225'in üzerine çizelim. Buradaki 25, buradaki 25'i götürdü. 49 da eşittir. 7 çarpı 7. Sanırım bu en sadeleşmiş hali. O zaman bu eşittir. 6000 bölü 49 olarak yazabiliriz ve bu kök a'ya eşit. Eğer a'yı bulmak istiyorsak iki tarafında karesini alalım yapalım bakalım. Bunu yeniden yazayım. Elimizde kök a eşittir 6000 bölü 49 ifadesi var. Bu ifadenin iki tarafında karesini almak istiyoruz. İki tarafında karesini alınca a'yı yani Ceren'in yerden ne kadar yüksekte durduğunu bulacağız. Ceren'in yerden yüksekliği 6000 üzeri 2 bölü 49 üzeri 2 ifadesine eşit oluyor. Bunu 6000 bölü 49 üzeri 2 olarak da düşünebilirsiniz. Neyse şimdi bu sayıyı bulalım. Bunun için hesap makinesini çıkaracağız. 6000 üzeri 2, 6000'in karesi bölü 49 üzeri 2. Eşittir. 14.993 küsuratı da var. Yuvarlarsak 14.994 metreye eşit diyebiliriz. 15 kilometre neredeyse. Bu soruda yüksekliğin metre cinsinden istendiğini varsayıyorum. Burada belirtilmemiş ama metre olduğunu varsayıyorum çünkü böyle daha mantıklı oluyor. Eğer 150 metrelik görüş mesafesi varsa Ceren Hanım'ın havada 15 bin metre yükseklikte olması gayet mantıklı.